Hepinize üçüncü dersten merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Başlamadan önce size teşekkür etmek istiyorum. Bir haftada 140 abone olmuşuz. O yüzden hepinize teker teker çok teşekkür ederim. Bugün dersimiz başlıktan da anlamış olduğunuz üzere hafta günlerinden, yılın aylarından ve beş namazın isimlerinden olacak. Ondan sonra size dersimizle alakalı bazı terimleri paylaşacağım. Ve en son tabii ki size birkaç örnek vereceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar başlamadan önce bir şey söylemem gerekir. O da Türkiye'de hafta günlerinin sıralaması bazı Arap ülkelerden farklı. Yani Türkiye'de hafta pazartesi gününde başlıyor ve tatil günü pazar günü oluyor şimdi hafta günlerine geçelim pazartesi pazartesi salı salı çarşamba çarşamba perşembe perşembe cuma Cuma Cumartesi Cumartesi Pazar Pazar Dersin diğer kısmına geçmeden önce önemli bir bilgi vermem gerekir size. Ertesi kelimesinin bir parçasını gördük. Pazartesi ve cumartesi günlerinde. O kelimetik başına bir sonraki gelen şey demek Yani pazartesi pazar gününden gelen sonraki gün demek ve cumartesi Cuma günün bir sonraki gelen gün demek Evet arkadaşlar dersin ikinci kısmına geldik O da yılın ayları Yılda bildiğimiz gibi 12 ay var Şimdi birinci aydan başlayacağız Ocak Ocak Şubat Şubat Mart Mart Nisan Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran Temmuz Temmuz Ağustos, Ağustos, Eylül, Eylül, Ekim, Ekim, Kasım, Kasım, Aralık, Aralık. Şimdi 5 namazın isimlerine geldik. Hadi başlayalım. Sabah namazı sabah namazı öğlen namazı öğlen namazı ikindi namazı ikindi namazı akşam namazı akşam namazı yatsı namazı yatsı namazı Şimdi dersimizle alakalı önemli trimlere geldik. Günlerle ilgili trimler Gün Hafta Dün Yarın Bir sonraki gün Hafta sonu Aylarla ilgili terimler Ay Yıl Mevsim bu yıl, geçen yıl, gelecek yıl. Namazların trimleri, abdest, namaz vakitleri, ezan, namaz kılmak, cuma namazı ve teravih namazı. Şimdi dersin son kısmındayız. Örnekler kısmında. Hadi başlayalım. Pazar günü pek niye gidiyoruz? Pazar günü pek niye gidiyoruz? Bugün Şubat ayının ilk günü. Bugün Şubat ayının ilk günü. Yarın cuma namazı için camiye gideceğim. Yarın cuma namazı için camiye gideceğim. Bu aylarda hava çok soğuk oluyor. Bu aylarda hava çok soğuk oluyor. Sen hangi ayda doğdun? Ben Eylül ayında doğdum. Sen hangi ayda doğdun? Ben Eylül ayında doğdum. Siz ne zaman bu eve taşındınız? Biz üç ay önce taşındık. Siz ne zaman bu eve taşındınız? Biz üç ay önce taşındık. Evet arkadaşlar, dersimizi bitirmeden önce size bir şey söylemem gerekir. O da derslerimiz her salı ve cuma günü olacak. Yorumlara yazar mısınız? Hangi konularla ilgili dersler ya da videolar yapmamı istiyorsunuz? Evet arkadaşlar, dersin sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz ve faydalanmışsınız. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni tıklamayı ve benden gelecek sonraki videolardan haberdar olmak içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hesabımın linki aşağıda bilgi kutusunda bulabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki derste görüşürüz.